Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2022 yıllık burç yorumlarını dinlemeye hoş geldiniz. Sevgili ikizler burcu son bir buçuk yıldır yaşadığınız... Kritik süreçler, değişimler, dönüşümler, karmalar, karmik döngülerden artık yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Özellikle 2020 Mayıs ayından itibaren ay düğümlerinin burcunuza ve tam karşınızdaki 7. evinizdeki yay burcuna ilerlemesiyle beraber kendinizi bulmaya başladığınız, kendinizi yeniden tanımaya ve keşfetmeye başladığınız, bu tanıma ve keşfetmenin aslında ikili ilişkiler kanalıyla gerçekleştiği bir süreci deneyimlemiş olmanız gerekiyor. Bazen evliliklerde, ilişkilerde sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bazı döngüler sonlanmış olabilir. Bazı kadersel birliktelikler ile de karşılaşmış olabilirsiniz ama her ne oluyorsa esasında sizin kendinizi gerçekleştirmeniz ve kendinizi tanımanız adına meydana geldiğini söyleyebilirim. Gerçekten merak ediyorum 2021 senesinde neler yaşadınız sevgili yükselen ikizler. Ben de bir yükselen ikizler olarak bu seneyi oldukça ilginç geçirdim. Sizlerin de yorumlarını aşağıda bekliyorum. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet geçtiğimiz sene kova burcu temasıyla beraber özellikle hayatınızda yeni bir yol yeni bir yöntem aramış olabilirsiniz yeni bakış açıları geliştirmiş olabilirsiniz hayatı kucaklayabilmek adına veya ilerleyebilmek adına Bunun yanı sıra tabi Jüpiter'in buradan dokuzuncu elinizden geçmesiyle beraber ufkunuz çok açılmış olabilir olaylara büyük resim olarak bakmaya başlamış olabilirsiniz Belki yeni insanlar farklı kültürler farklı çevrelerle de bir şekilde hemhal olmuş olabilirsiniz sevgili kids. İkizler, burçlarım. Tabii bunları yaparken de bazen zorlanmış olabilirsiniz. Yani bir takım blokajlar sizi geride de tutmuş olabilir. Bazı hukuksal veya prosedürsel engeller ile de karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak e, gerçekten kendinizi geliştirmek, kendinizi değiştirmek, kendinizi keşfetmek adına geçirdiğiniz bir sene olduğunu düşünüyorum. Ve oldukça da e, iddialı bir sene geçirmiş olabilirsiniz. Sevgili ikizler burçlarım. Evet şimdi ise artık... Ay düğümleri aks değiştiriyor. Jüpiter balık burcuna geçiyor. Yani bizim gündem maddelerimiz 2022 senesine değişmeye başlıyor. Şimdi ben 2022 senesine dair genel gündemi değerlendireceğim. Şöyle bir kuş bakışı değerlendirme yapacağız. Zaten detayları aylık yorumlarda, haftalık yorumlarda bazen özel günlere dair çekmiş olduğum yorumlarda Paylaşıyorum. O yüzden burada çok uzun uzadıya anlatmayacağım sadece 2022 senesinde hangi konular hangi gündemler ile meşgul olacaksınız hangi tarihler ve hangi dereceler önemli bunlardan şimdiden bahsedip ajandanıza not almanızı isteyeceğim. Evet videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya uzun zamandır takip edip henüz abone olmamış unutmuş ihmal etmiş arkadaşlarım varsa Abone olarak bana desteklerini gösterirlerse çok memnun olurum. Gerçekten çok motive olurum. Aynı zamanda e, bildirim tuşuna basarak e, kanalın bildirimlerini açmış olurlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese ve ben hemen 2022 gündemiyle başlıyorum. Evet sevgili gizler burçları ilk gündemimiz Jüpiter. Biliyorsunuz Jüpiter her sene burç değiştiriyor. Geçtiğimiz sene kova burcundaydı sizin 9. evinizde. Ee, ve aynı zamanda Satürn'le beraber e, bir kova burcu denklemi kurdular. E, dolayısıyla aslında biz Jüpiter'in çok da şanslı etkilerini hissedemedik. Bazen hatta durumu şişirip kabarmış olabilir. Yani biraz olayları abartmış olabilir. Belki... Çok uçlarda fikirlere yönelmiş olabilirsiniz. Çok farklı insanlarla görüşmüş olabilirsiniz. Çok farklı yerler keşfetmek istemiş olabilirsiniz. Ancak bunları isterken de bir taraftan tabii Satürn'ün blokajıyla da karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Dolayısıyla yani şans bunun neresinde <gülüyor> diye soran ikizler burçları varsa. Evet yani bir takım zorluklar yaşandı. Ancak yine de Jüpiter sizin yükselen burcunuza güzel 120'lik bir açı gönderiyordu. Dolayısıyla her ne zorluk ile de karşılaşıyor olsanız da esasında bunlar sizin büyümenize destek olan bir takım etmenlerdi sevgili ikizler burçları. Evet bu sene ise Jüpiter kova burcundan çıkıp balık burcuna geçiyor ve Jüpiter'in balık burcu transiti 12 burç için de aslında oldukça şanslı bir etmen olacak. Özellikle e, tabii ki e, ikizler burçlarının da haritasının tepe noktasını etkilediği için çok kritik bir sene olacağını ifade edebilirim 2022 senesinin. Tabi burada değişken burçlarda oluyor oluşu e, zaman zaman aşırılıkları veya yükselen yapacağı kareyle beraber e, bazı gençlerle. Engellenemez e, tavizleri veya hoşgörüyü de getiriyor olabilir ama e, burada tabii Jüpiter'in tepede olması bir şekilde ilahi olarak korunacağınızı, ön planda olacağınızı ve insanlar üzerinde büyük tesiriniz olacağını gösteriyor. E, siz bu etkiyi 10. evinizden yani kariyer evinizden, toplumsal statü evinizden alacaksınız. Belki e, Jüpiter bazen ikilik veya bolluk e, etkisini de getiriyor. Aynı anda iki meslekle uğraşmak. Aynı anda iki kimlik ile toplumda tanınmak, ee, belki birçoğunuz için evlenmek, boşanmak, belki birçoğunuz için yeni bir işe giriş yapmak, kariyer hayatıyla alakalı giriş yapmak. Ee, bunun yanı sıra... Bazen aşırı cesur davranıp bazen aşırı tembel davranmak yine de e, mümkündür bu alanda. Yani size gelen bir takım fırsatları kaçırma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili ikizler burçları. Nasıl olsa gelir veya dur bakalım zamanı var e, daha iyisi gelebilir gibi düşüncelere çok fazla kapılırsanız e, biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu sene gerçekten 12 yılda bir gelen bir şans döngüsünü tamamlıyoruz. Kariyer hayatınızda 12 sene öncesine ilerleyin. Girleyin <gülüyor> ve orada bakın bakalım hangi şanslar ile karşı karşıya kalmışsınız. Tabii diğer değişkenler farklılık gösterecektir ama yine de çok güzel şanslar elde edeceğinizi düşünüyorum kariyer hayatınıza dair. Aynı zamanda bu sene Nisan ayında Jüpiter ve Neptün balık burcunda yine sizin haritanızın tepesinde kavuşacak. Yani gerçekten zirveyi görüyorsunuz. Hayalimde olmak istediğim yerdeyim. O sahnedeyim dediğinizi dişimden duyar gibiyim. Gerçekten hangi sahnede kendinizi hayal ediyorduysanız, hangi sahne gözünüzün önünde canlanıyorduysa artık e, o zirveyi zorlamak sanki böyle tereyağından kıl çeker gibi olacak ve siz bile hayret edeceksiniz sanki. Böyle bir etmem var. Aynı zamanda ruhsal olarak kendinizi çok geliştirmenizle beraber jüpiter Neptün kavuşumu aslında insanları etkileyebilecek e, manevi öğretilere de sahip olacağınızı, insanlara bir şekilde manevi e, eğitmenlik ve rehberlik e, sunabileceğinizi gösteriyor. Yani burada e, psikologlar, danışmanlar e, özellikle bu tarz e, meslekler ile ilgilenenler varsa gerçekten çok insana faydanız dokunabilir. Belki birçoğunuz gönüllü işlerde de bulunabilirsiniz. E, bunun yanı sıra ufkunuz çok genişleyecek kariyer hayatınıza dair. Aynı zamanda evlilik veya ortaklık veya iş kurma gibi gündemleriniz varsa. Hayalimdeki işi kuruyorum. Hayalimdeki evliliği yapıyorum. Hayalimdeki e, sıfata erişiyorum. Yani insanların beni... Bu şekilde tanımasını isterdim zaten. İnsanların benim hakkımda böyle bir imaj çizmesini isterdim zaten dediğiniz durumlar olacak. Dediğim gibi tek handikap belki aşırı tembellik veya aşırı rahatlık olabilir veyahut aşırı özgüven. Yani nasıl olsa olurum, nasıl olsa hallederim, nasıl olsa bir daha gelir gibi karşınıza çıkan fırsatları lütfen ama lütfen değerlendirin. Özellikle bahar aylarında karşınıza çok ciddi fırsatlar çıkabilir sevgili ikizler burçları. Evet, geldik ay düğümlerine. Geçtiğimiz senelerde ay düğümleri burcunuzdaydı, kuzey ay düğme burcunuzdaydı ve özellikle kendinizi bulmak ve yapıcı bencilik adına bir sene geçirmiş olabilirsiniz. Belki öncesinde tabii ki çok fazla fedakarlık ve kendinden taviz vermek, hatta kendinden vazgeçmek gibi süreçler deneyimlediyseniz, geçtiğimiz sene bunun çok da işe yaramadığını, çok da işlevsel olmadığını fark edeceğiniz bir takım kadersel deneyimlerden de geçmiş olabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu sene ise ay düğümleri aks değiştirecek, boğa ve akrep aksına ilerleyecek. Yükseleniniz görmüyor. E, tabii ki genel doğum haritanızda hangi e, elementler yoğunluktadır onu bilemiyorum. Yükselen burca göre yapıyoruz yorumları. Ancak kuzey ay düğümü 12. elinize ilerlerken, güney ay düğümü de 6. elinize ilerliyor. Gördüğünüz gibi 6. ev aynı zamanda 10. ev bağlantısına baktığımız zaman mesleki anlamda e, bir yeteneğimizi, Geçmişten beri kendinize sakladığınız geçmişten beri belki içinizde tuttuğunuz bir yeteneğinizi parlatacak ön plana çıkaracak bir sene yaşayacaksınız sevgili ikizler burçları bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim aynı zamanda e, ilahi olarak da korunuyorsunuz 12. Ev, bizim göremediğimiz alandır yani biraz sistemin evidir diyebiliriz e, Maneviyatınız artıyor. Siz e, yoğun bir tempoda ilerleyebilirsiniz bu sene. Çok yoğun bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Hayatınızdaki alışkanlıkları ve rutinleri değiştirmek isteyebilirsiniz. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman bir taraftan da içinize kapanmak istiyorsunuz. Kendinizi keşfetmek istiyorsunuz. Bazen sezgisel bir takım mesajlar alıyorsunuz. Arkanızdan düşmanlık yapmaya çalışan, gizli gizli bir takım işler çeviren veya size gizli gizli hayranlık duyan insanlar da olacaktır bu sene. Ancak bir şekilde sizin onlara galip geleceğiniz veya onların farkına varacağınızı da söyleyebilirim. Burada gerçekten sezgilerinizle hareket ettiğiniz takdirde büyük başarılar elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Ay düğümlerinin çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Çünkü uzun uzadıya anlatacağım zaten ay düğümlerinin burçları olan etkilerini. Şimdi ise tutulmalara bakalım istiyorum. Yılın ilk tutulması 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması. İşte bir şeyler artık ay yuka çıkıyor. İçinizde sakladığınız, içinizde gizlediğiniz, içinizde yanan o ateş her neyse artık eylemsel bir hale gelmeye başlıyor. Belki gizli bir hayranınız ortaya çıkıyor, belki gizli bir projeniz açığa çıkarıyor, çıkıyor veya kendi içinizi sizi motive edecek bir karar alıyorsunuz. Artık bu şekilde yaşayacağım gibi. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulmayla beraber sanki hayatınızda bir rutin. Bir düzen sona eriyor ve yeni bir düzen başlıyor. siz bu etkiyi daha çok duygusal anlamda da hissedebilirsiniz. Yani artık bu şekilde devam edemeyeceğim. Artık burada devam edemeyeceğim. Artık böyle devam edemeyeceğim dediğiniz bir durum ortaya çıkabilir. Veyahut beraber çalıştığınız yanınızda da çalışan yardımcılarınız vesaire varsa onlarla alakalı önemli bir gündemde olabilir. Ee, aynı zamanda tabii ki sağlıkla alakalı da biraz daha dikkatli olunması gereken bir süreç. Biraz daha bu dönemlerde sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Belki bir müddet işinize ara vermek durumunda da kalabilirsiniz veya e, artık sağlığınızla alakalı bazı alışkanlıkları gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Ekim ve Kasım aylarına kadar ise e, gündemler bu şekilde ilerliyor olacak ve 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşanıyor. İşte artık Ekim ile beraber hayatınızda yeni bir rutin, yeni bir düzen, yeni bir başlangıç özellikle kariyer hayatınız. Sağlığınız belki bir çoğunuz bu sene kilo verecek, belki bir çoğunuz e, sağlıkla alakalı operasyonlardan geçecek, belki yeni bir iş kuracak, belki yeni bir projeye adım atacak. Yani bir şekilde rutininiz değişiyor, bir şekilde alışkanlıklarınız değişiyor. Özellikle Ekim ayı itibariyle bu etki yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız. Yılı kapatırken ise 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşanıyor. Bu tutulma biraz e, yorabilir. 12. ev. Çünkü bizim kontrolümüzün dışında olan bir ev. E, bilinç dışı bazen de bizden saklananlar ve gizlenenler. Bazen de sistemin bizim için düşünmüş oldukları. Dolayısıyla bu 12. ev bizim çok fazla müdahalemiz yok. Aslında bu sene Bizim çok da fazla müdahalemizin olamayacağı ve e, kontrol dışı süreçlere gebe bir sene olacağını söyleyebilirim. Yani ay düğümünün, kuzey ay düğümünün 12. eve yerleşmesiyle beraber yani ne oluyor? Hayatımın e, direksiyonu elimden gidiyor. E, pozitif veya negatif gelişmeler bir şekilde benim kontrolümün dışında gelişiyor dediğiniz bir... Ee, yıla giriş yapıyorsunuz sevgili ikizler burcu gerçekten heyecan verici ikizler burcu zaten <gülüyor> heyecanlanacaktır diye düşünüyorum keşfetmeyi araştırmayı seven bir burç olduğu için dolayısıyla bu tutulmayla da beraber biraz duygusal manada bir şeyleri tamamlıyorsunuz Belki gizli bir konu tamamlanıyor, gizli bir konu ay yuka çıkıyor. Belki içinizde bir şeylerden artık vazgeçiyorsunuz. Belki bir sağlık probleminiz vardı, bunu çözümlüyorsunuz. Ee, belki de hayata dair artık net kararlar almaya başlayacağınız bir durum olacak. Zaten biliyorsunuz sevgili İkizler Burcu Uranüs'te, e, siz de 12. evinizde. Dolayısıyla uzun zamandır içsel bir yapılanma sürecindesiniz ve e, ilerleyen senelerde Uranüs 1. evinize geçtiği zaman zaten e, çok radikal değişimler meydana getireceksiniz. Ancak bu senenin gündemi bu kadar şimdilik. Dediğim gibi ara ara zaten diğer detaylarla sizlere besliyor olacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. 2022 senesinin mutlu, huzurlu, sağlıklı geçmesini diliyorum siz sevgili ikizler burçları için. Buraya kadar dinleyen ikizler burçlarına çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir. 2022 senesinden önce 2021'de neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbigetci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.